Merhaba arkadaşlar, Ocak 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Artık önümüzde koca bir 12 aylık, 365 günlük yeni bir defter bizi bekliyor. Bakalım o defterin sayfalarını nasıl dolduracağız. Umarım güzelliklerle, mucizelerle, tabii ki yaşanılan zorlukların üstesinden gelebilme becerisiyle geçireceğimiz güzel bir yıl olsun öncelikle. Bu arada arkadaşlar yeni yıl için eğer Allah'tan büyük bir mani olmazsa hazırlamaya çalıştığım bir çekiliş olacak sizler için. Bunun için de lütfen kanala abone olun, bildirimleri açın süresini kısıtlı tutabilirim beni instagram hesabımdan özellikle opikus hesabımı takip alabilirsiniz yine telegram grubumuza katılabilirsiniz böylelikle böyle bir çekilişten de faydalanmış olursunuz zaten şartları da o şekilde olacaktır arkadaşlar şu an için tam anlamıyla kapsamı belirlemediğim için burada paylaşmıyorum ama zaten 100 bin aboneye özel bir etkinlik yapmayı planlıyordum ancak ne yazık ki fırsat bulamadım son 40 gündür de biliyorsunuz Sağlık problemleriyle uğraştığım için birçok şeyi ertelemek durumunda kaldım. Artık geçti diliyorum. Güzelliklerle beraber yeni yıl sürecine merhaba diyeceğiz. 2023 için güzel temennilerinizi lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Bu arada 2023 için... Burç yorumlarını zaten çok öncesinden paylaştım. Aralık ayı yorumları gerekse 2023 yorumlarına oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi ise biliyorsunuz erkenden paylaşıyorum. Ocak ayını değerlendireceğiz. Gözümüzü her zaman ileriye diktiğimiz için önemli oluyor tabii ki bu paylaşımlar. Ve hepsi aslında gerçekten ajandaya not alabileceğimiz önemli tarihler. Eğer haritamıza detayları hakimsek de çok faydalı olabiliyor ve rehberlik edebiliyor. Umarım. Ee, yine aynı şekilde olacaktır. Önce genel hatlarıyla bakalım bu ay bizleri neler bekliyor. Tabi her ay olduğu gibi bir dolunay ve bir yeni ayımız var biliyorsunuz aralık ayı yorumlarında da bahsetmiştim geçtiğimiz ay aralık ayı itibariyle merkür retrosu başlamıştı 30 Ekim tarihinde mars retrosu başlamıştı özellikle mars retro süreci bizleri ciddi anlamda hırpalayan bir süreç oldu arkadaşlar biliyorsunuz kasım ayında ekim ayında tutulmaları yaşadık hali hazırda onların etkisini tam olarak üzerimizden atmış dahi değiliz bunlara bir de mars retrosu eşlik edince durum biraz zorlayıcı oldu açıkçası Ocak ayının en büyük müjdesi artık bu retrolardan kurtuluyoruz arkadaşlar kafamızı toparlayabiliyoruz adımlarımızı atabiliyoruz kendimizi yavaş yavaş iyileştirmeye başlıyoruz zaten zorlu süreçleri Ekim Kasım aylarıyla beraber geride bıraktık Artık Ocak ayı ile beraber de e, özellikle Ocak ayının ikinci yarısından itibaren daha net olacağımız Şubat ayıyla beraber de daha organize olacağımız ve Mart ayıyla beraber büyük değişimler yaşayacağımız bir yıl bizleri bekliyor. Mutlaka oynatma listelerinden e, yıllık yorumlarınızı takip edin. E, orada çok kapsamlı bir şekilde aktardım. Yine e, zaten 2023'ün genel e, tarihlerini belirteceğim. Videolar da gelecek. Zaten 2023'e dair genel bir video da paylaşmıştım. Kanaldan hepsine ulaşabilirsiniz. Bunun için tabii ki abone olmanız, bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Hem de böylelikle karşılıklı alma-verme dengesini sağlamış oluruz. Buna karşı çıkan arkadaşlar olmuş, bunu saçma bulduğunu söyleyen arkadaşlar olmuş, olabilir. Sonuçta biz de burada bir hizmet veriyoruz bunu da talep edebiliriz abone olmanızı videoyu beğenmenizi yorum yapmanızı talep edebiliriz burasının bir sosyal mecra olduğunu söylemiş evet sosyal bir mecra olduğu için ben de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorum arkadaşlar kendi hayatımda da bu dengeyi sağlamaya çalıştığım için size de bunu tavsiye ediyorum bu kadar basit olduğunu düşünüyorum bunu eleştirebilir yapmayabilir kendisi hayatında bu konuya hassasiyet göstermeyebilir ama benim yorumumu eleştirme hakkı getirmez ona diye düşünüyorum neyse <gülüyor> bu arada teşekkür butonundan katıl butonundan destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kanalda destek olmak isteyenler o butonlardan destek olabilirler yine yorumlarınız benim için oldukça kıymetli ve aşağıdaki linkten telegram grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra hemen ocak ayı gündemimize tekrar dönelim. Evet 6 Ocak tarihinde Yengeç burcunda bir dolunay var arkadaşlar. Bu dolunayın açıları gerçekten çok güzel. Ee... Güneş-merkür kavuşumu var. Oğlak burcunda oğlak. Yengeç hattında meydana gelecek. 16 derece yengeç, 16 derece oğlak hattının gerildiğini görüyoruz burada özellikle. Aynı zamanda bu dolunayın Uranüsle ve Kuzey aydüğümüyle de güzel bir üçgeni var. Yani aniden gelişebilecek kadersel değişimlerin yaşanacağı bir dolunay gibi gözüküyor. E, tabii dolunaylar güneş ve ayın karşı karşıya gelmesinden ötürü ufak bir gerilim yaratsa da aslında bu gerilimden sonra büyük bir sıçramanın da beraberinde geleceğini söylemek çok yanlış olmaz. Çünkü Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü gerçekten bu kavuşumla beraber hayatlarımızda zorlayıcı veya mucizevi sürprizleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz süreçte zaten bunu gözlemlemişsinizdir. Özellikle Temmuz ayından beridir Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü oldukça yakın bir temas içerisinde arkadaşlar. Hali hazırda da bu temas devam ediyor. Dolayısıyla bu güzel açılarda da e, mucizevi e, sürprizler ve etkiler yaratıyor. Evet 12 Ocak tarihinde Mars retrosu bitiyor arkadaşlar. 8 derece ikizler burcunda Mars artık düz seyrine başlayacak. Ve biraz rahat bir nefes almaya başlayacağız. Biliyorsunuz Ağustos ayından e, beridir. Mars ikizler burcunda yani yılın ikinci yarısı neredeyse tam anlamıyla e, Mars'ın ikizler burcundaki transiti ile şekillendi. Burada tabii ki retro hareketiyle beraber bu etki çok daha zorlayıcı bir açıda çalışmaya başladı ki Neptüne de sık sık kara görünümler yaptı arkadaşlar. Bu durum gerçekten çok kafalarımızı karıştırdı, halsiz ve yorgun hissettik, kime güveneceğimizi, nasıl güveneceğimizi kestiremedik, ne istediğimizi belirleyemedik. Bu gibi konularda gerçekten bizleri biraz zorladı. Ama artık yavaş yavaş düz seyrine geçmesiyle beraber rahatlayacağız. En azından adım atabileceğiz. Aksiyon alabileceğiz. Hareket enerjimiz yeniden e, gelecek arkadaşlar. O halsizlik, uyuşukluk, yorgunluk e, ve hani böyle kıpırdamaya mecalimizin olmadığı durumlardan artık kurtuluyoruz. Özellikle değişken burçlar bunu yoğun bir şekilde yaşadı. Ben de dahil olmak üzere. E, yaşayanlar yorumlarda yazabilirler. Yani balık, e, başak, Yay ve ikizler etkili herkes bunu eminim ki yaşamıştır farklı farklı alanlardan. E, tabii Mars retrosu bittikten sonra yine Neptün'le ilerleyen süreçte bir temas olacak ama artık bu üçüncü temas ve artık burada derslerimizi almış olduğumuzu düşünüyorum. Yani benzer enerjiler aktif olacağı için e, son bir dokunuş yapacaktır. Retro pozisyonundan çok daha verimli çalışacağını söyleyebiliriz. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu bitiyor derken şimdi erkenden nasıl bitiyor diye sorabilirsiniz. Aralık ayı yorumlarını dinleyenler biliyordur. Aralık sonu itibariyle Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlamıştı arkadaşlar. Ve yeni yıla biz hem Mars hem de Merkür retrosuyla giriş yapmıştık. Dolayısıyla Ocak ayının ilk 20 günü aslında bu geçmiş konuları Aralık ayını Kasım ayını değerlendirdiğimiz bir gündemle geçerken 18 Ocak tarihi itibariyle 8 derece oğlak burcunda Merkür'ün tekrar düz seyline başlamasıyla özellikle ayın son 10 gününde artık yeni hamleler için, yeni hedefler için, yeni adımlar için oldukça uygun bir süreç içerisinde olacağımızı belirtmeliyim. 20 Ocak tarihine geldiğimizde Güneş'in artık kova burcu geçişi başlıyor arkadaşlar. Şimdiden bütün kova burçlarının da aynı zamanda oğlak burçlarının da doğum günlerini kutlayalım. Burada Güneş'in kova burcu geçişiyle beraber biraz daha önümüzdeki sürece odaklanacağımız, üzerimizdeki baskılardan kurtulacağımız, hedeflerimiz, hayallerimiz, umutlarımızın peşinden gitmek isteyeceğimiz bir süreç içerisinde olacağız. Bir aylık süreç dahilindeki akabinde... 21 Ocak tarihinde Kova burcunda bir yeni ay var ve bir derece Kova burcunda meydana gelecek. Oldukça önemli bir yeni ay. Ee, bu yeni ayın e, Plüto ile kavuşumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Plüto artık yavaş yavaş e, Kova burcuna doğru geçişine başlıyor. Tabii Oğlak burcunun son derecelerinde takılmakta e, ama artık Kova etkisine yavaş yavaş yaklaşıyor. Dolayısıyla bu yeni ayın aslında Mart 2023 itibariyle yaşayacağımız sürece ışık tutacağını söyleyebiliriz. Yani bu yeni ay ile beraber yaşadığımız dönüşüm ve değişim aslında Mart ayından itibaren yaşayacağımız dönüşüm ve değişimin fragmanı. Dolayısıyla e, burada aslında Plüton'un o güçlü etkisini hissedeceğiz. Büyük bir yenilik arkadaşlar. Tabii ki bu bahsettiğim derecelerde gezegenleriniz varsa bunu gerçekten derinden hissedeceksiniz. Plüton'un etkileri arkadaşlar çok derindir. Çok keskindir. Yani göremeyeceğimiz, fark edemeyeceğimiz bir etki değildir. Tabii ki ruhsal anlamda da yaşanabilir bu değişim ama fark edilmeyecek gibi bir değişim değildir. E, dolayısıyla bu yeni beraber bu Plütonik etki de geldiği için Gerçekten artık küllerimizden yeniden doğacağımız, Anka kuşu gibi yeniden doğacağımız bir alan yaratılıyor bize. Gerçekten Ocak ayının yeni ay ve dolunayları oldukça keyifli arkadaşlar. Zaten bunları zamanı geldiğinde paylaşacağım ama uzun zamandır hasret kaldığımız dolunaylar, yeni aylar diyebilirim. Ee, biraz kafamızı dinlemeye başlayacağız, biraz rahatlamaya başlayacağız ve şansımız, talihimiz, hedeflerimiz, hayallerimiz... Bizimle beraber olacak. Artık e, yaşam mücadelesinden çıkıp başka şeyler için de e, umutlarımız için de adım atabilir hale geleceğiz. Tabii ki e, zorlayıcı dışsal faktörler her zaman bizimle beraber ama en azından bunların üstesinden gelebilecek gökyüzü destekleri e, bizi daha da yükseltecektir. E, bu yeni ayda arkadaşlar e, yeni ayın Mars'ta da güzel bir üçgeni var. Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Ee, özellikle biliyorsunuz Mars ikizler e, burcunda, Jüpiter koç burcunda, kova burcundaki yeni ayla e, bu gezegenlerin etkileşimi var. Yani oldukça aktif bir e, yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni girişimler için, şanslı adımlar için, cesaret göstermemiz gereken konular için Artık ben bunu istiyorum. Bunun için gerekli her şeyi yapmaya hazırım. Ve artık ne istediğimden eminim. Yani uzun zamandır aslında Mars'ın retro süreciyle yaşamış olduğumuz o kafa karışıklığından kurtulacağımız bir Yena. Yani oldukça net olacağımız, oldukça keskin olacağımız ve şansın da bizimle beraber olacağı bir süreç. Artık rüzgar biraz arkamızdan esmeye başlıyor arkadaşlar. Sistem bizi desteklemeye başlıyor. Özellikle tabii ki bazı haritalarda bu etki daha yoğun bir şekilde hissedilecek. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs balık burcu geçişine başlayacak. E, Venüs'ün balık burcu geçişi de çok keyiflidir arkadaşlar. Gerçekten Venüs biliyorsunuz balık burcunda yücelir. E, karşılıksız sevmek, e, koşulsuz sevmekle ilgilidir Venüs'ün balık burcu geçişi ve burada ilahi aşk, manevi aşk, e, aşkın... E, her halini deneyimlemek adına aslında çok güzel bir süreçtir. Venüs kova enerjisinden ise Venüs balık enerjisi özellikle Şubat ayında yine 14 Şubat'a e, sanıyorum denk gelecek. O dönemlere vurgu yapar bir halde olacak. Arkadaşlar Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber artık sevmenin, sev, sevilmenin kalben bir yerde olabilmenin önemini de hissetmeye başlayacağız. Yani artık biraz zihnimizden çıkıp kalbimize de dokunabilmeyi kalbimizi de görebilmeyi hissedebilmeyi öğreneceğiz. Şubat ayı da zaten genelde bu misyonu yüklenmiş bir ay arkadaşlar. Şubat ayında daha ziyadesiyle bu etkinin çalışacağını gözlemliyoruz. Evet genel hatlarıyla aslında Ocak ayı bu şekilde. Ee, şimdi e, burç burç yorumları paylaşacağım. Buraya kadar dinlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları. 2022 senesini geride bıraktınız. 2022 senesi sizin için aslında nispeten rahat bir seneydi aynı zamanda. Çünkü Jüpiter burcunuzdaydı yılın ikinci yarısında ve şanslı olduğunuz alanlarda yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Ama 2023'ün neredeyse en şanslı burcu sizsiniz. Zaten yorumlarda paylaşmıştım 2023'ün en şanslı burçları arasında sizin olduğunuzu. Artık makus tarihiniz dönmeye başlayacak ve Ocak ayı gündemine hemen geçelim istiyorum. 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay 4. evinizde etkili olacak ve aynı zamanda 2. evinize ve 10. evinize de güzel e, görünümler yapacak. Daha doğrusu 4 ve 10 hattında bir gerilim olacak ancak 2. eve güzel bir desteği olacak bu dolunayın. Burada özellikle ailevi bir konu gündeme gelebilir arkadaşlar. E, bir taşınma durumu ortaya çıkabilir sizin için. Veya aile büyüklerinizle alakalı bir takım meseleler varsa evinizle yuvanızla alakalı sorunlar varsa veya ev almak istiyorsanız ancak yeterli mali kaynaklarınız yoksa kendinize güvenemediğiniz kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanlar varsa burada artık mali anlamda da öyle güzel sürprizlerle karşılaşacaksınız ki kendinizi toparlamaya başlayacaksınız birçok koç burcu bu dönemde ev sahibi olabilir aileden destekler görebilir. Kariyer ve ev arasındaki gerilim ufak da olsa devam edecektir ancak yine de güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Artık kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir sürece merhaba diyeceksiniz. 12 Ocak'ta Mars Retrosu bitiyor. Üçüncü evinizde Mars Retrosu iletişim konusunda ciddi sorunlar yarattı sizin üzerinizde. Yani yanlış anlaşılmalar, belki trafikte bir takım sıkıntılı süreçler, arabanızla alakalı problemler, kardeşleriniz, yakınlarınızla alakalı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Mars retro sürecinde. Bu dönemde tabii ki Geçmiş meselelerle de çok fazla ilgilenmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Yani geçmiş diyaloglar ısıtılıp ısıtılıp karşınıza çıkmış olabilir. Siz çok fazla geçmişi düşünüp kendinizi yormuş ve üzmüş olabilirsiniz. Artık bu etkiler rahatlıyor sevgili koçlar. Yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, araç alımı satımı... Kısa mesafeli seyahatler, yeni eğitimler, yeni bakış açıları için oldukça uygun bir süreç olacak. Tabi gölgeli günlerin bitmesini de beklemek lazım ama artık Ocak ayı itibariyle yavaş yavaş rahatlayacağınızı söyleyebiliriz keza 18 Ocak tarihinde de Merkür Retrosu bitiyor. Ee, yıl sonunda Merkür Retro harekete başlamıştı 10. evinizde. Burada tabi kariyeriniz, geleceğiniz, aile büyükleri, toplum önündeki duruşunuzla alakalı geçmiş konuları tekrar elden geçirmeniz gerekti. Ee, belki geçmiş problemler mesleğinizle alakalı toplumsal statünüzle alakalı bunları değerlendirmeniz gerekti ve yeni kararlar için çok da uygun bir süreç değildi ama artık 18 Ocak sonrası bu enerjiler biraz daha rahatlamaya başlayacak gibi gözüküyor 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise kova burcunda bir yeni ay var bu yeni ay bir derece kova burcunda meydana gelen plütonik bir yeni ay plüto ile de kavuşumda ve sizin 11. evinizde artık o büyük hayal o büyük umut o ulaşılamaz gördüğünüz konu her neyse buna dair müthiş bir destek var gökyüzünde arkadaşlar Büyük bir para kazanabileceğiniz imkan yakalayabilirsiniz. Çok farklı bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Çok güçlü dostluklar ve arkadaşlıklar kurabilirsiniz sevgili koç burçları. Burada aynı zamanda 3. evinizden ve 1. evinizden de destekler var. Yani ben bu süreçte muhteşem tanışmalar yaşayacağınızı düşünüyorum. Hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz alanların sizin için açılacağını düşünüyorum. Jüpiter zaten burcunuzda. Şans zaten sizinle beraber. Şansınıza da artık güvenmeye başlıyorsunuz. O geçmiş Kaotik süreçten kendinizi biraz sıyırmaya başladınız. Ve eğer bir yere teklif götürmeyi düşünüyorsanız, kariyerinize yükselmek istiyorsanız, ya acaba kabul edilir miyim, acaba bu fikrim beğenilir mi gibi şüpheleriniz varsa bu yeni ayı mutlaka değerlendirin. Hiç ummadığınız kapılar açılabilir ve şansınıza güvenin sevgili koç burçları. Gerçekten muhteşem yenilikler yaşayabilirsiniz. Özellikle natal haritanızda o derecelere dokunuşlar varsa tadından yenmeyecek bir yeni ay olduğunu düşünüyorum. 26 Ocak tarihine geldiğimizde ise Venüs'ün balık burcu geçişi başlıyor. Artık ay sonu itibariyle Venüs 12. evinize geçecek. Biraz daha nostalji yapabilirsiniz bu süreçte. Gerçekten size değer veren, sizin yanınızda olan insanların minnettarlığı ve şükranıyla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bol bol dua etmek, meditasyon yapmak, kendinize iyi gelen ritüellerle Vakit geçirmek çok iyi olacaktır Gerçekten bu süreçte niyetleriniz Ne kadar olumlu olursa Ne kadar pozitif bakarsanız O kadar da mucizeleri hayatınıza çekme potansiyeli olacaktır e Artık biraz nefes alalım diye düşünüyorum Güzellikler sizinle beraber olsun Sevgili koçlar Güzel bir ay olsun Kanala abone olursanız Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız Çok mutlu olurum arkadaşlar Sevgiler hoşçakalın Merhaba sevgili boğa burçlarım Evet sevgili boğalar 2022 senesi sizi biraz ezdi geçti yordu geçti ama gerçekten aslında yıldan çıktığınız zaman şunu söylüyor olabilirsiniz bunları yaşadım ama iyi ki yaşadım iyi ki bunları e, deneyimledim ve şu an artık kendimi buldum kendimi gerçekleştiriyorum kim olduğumun farkına vardım ve e, bu durum gerçekten bana iyi hissettiriyor hayatım tepetaklak olmuş olsa bile artık kendi hayatımı kendime ait olanı ...yaşayabileceğim e, durumu bence yükselen boğalarda e, büyük ihtimalle kendisini gösteriyordur. Özellikle yorumlarınızı paylaşın lütfen. E, merak ediyorum çünkü e, Kuzey Aydemi burcunuzdaydı, Uranüs burcunuzdaydı ve çok sert e, tutulmalar yaşandı. E, bu süreçte tabii ki ilişkilerinizle, kariyerinizle, ailenizle bir, ilgili bir takım sınavlar verdiniz ama hepsinden güçlü bir şekilde de çıktığınızı düşünüyorum. Gelelim... Ocak ayı gündemine 6 Ocak tarihinde yengeç burcunda bir dolunayımız var. 16 derece yengeç burcunda meydana gelecek bu dolunay. Bu dolunay merkürle karşı karşıya olsa da Uranüs ve Kuzey ay düğümüyle çok güzel açılar yapıyor. Dolayısıyla çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir kadersel. Bir takım kapanışlar da söz konusu olabilir. Tabi Uranüs ve Kuzey aylığımı sizin burcunuzda. Dolunay ise haritanızın 3. evinde etkili. Yani çok muhteşem haberler alabilirsiniz. Sevgili boğa burçları ve aslında önemli kararlar alacak olan, önemli haberler verecek olan kişi de siz olabilirsiniz. Buradan baktığımız zaman. Tam karşıda 9. evde Güneş-Merkür kavuşumu var. Belki birçoğunuz şehir değiştirecek, yurt dışına gitmeye karar verecek, çevresine bir takım şeyler duyuracak. Yaşam anlayışındaki değişimleri aktarmaya çalışacaksınız ve gerçekten birçok insanı şaşırtabilirsiniz. Bu hamlenizle gibi gözüküyor veya size gelecek sürpriz haberlerle beraber hemen valizinizi toplayıp gidebilirsiniz gibi bir etki de var. 12 Ocak tarihine geldiğimizde Mars Retrosu bitiyor. Mars uzunca bir süredir ikinci evinizde sevgili boğa burçları parasal konularda zaman zaman da ciddi gerilimler yaşattı size. Özellikle retro sürecinde birçok boğa burcu maddi sıkıntılar da yaşamış olabilir veya eski borçlarla da muhatap olmuş olabilir. Şimdi ise artık mali anlamda yapacağınız yeni yatırımlar için oldukça uygun bir süreç başlayacak ve kendinize güveniyorsunuz. Yapabileceklerinizin farkındasınız ve özgüvenle cesaretle ilerlemeye başlıyorsunuz. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu bitiyor. Tabii ki ben bu videoyu erken çektiğim için Merkür Retrosu da ne olay ki diye düşünebilirsiniz. Ancak Aralık ayı yorumlarını dinleyenler bilir ki Aralık ayı sonunda Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlamıştı. Sizin 9. evinizde. Burada özellikle eski arkadaşlar, sosyal medya ile alakalı konular, dedikodular, eski eğitimler, hedefleriniz, hayallerinizle alakalı e, gündemlerle uğraşmıştınız. Şimdi ise artık... E, yeni başvurular için, yeni eğitimler için, yeni bakış açıları için, seyahatler için, e, belki yurt dışı planları için daha pozitif bir süreç e, aktif olmaya başlayacaktır sevgili Boğa burçları. Evet 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise Kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay 1 derece Kova burcunda meydana gelecek ve Plüto ile kavuşumda yani Plütonik bir yeni ay ve aynı zamanda çok aktif bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim Marsla. Üçgen açısı var. Jüpiter ile 60'lık açısı var. Yani birçok alandan yeni girişimler için bizleri destekleyen bir yeni ay. Şimdi bu yeni ayın haritanızın tepesinde olduğunu görüyoruz. Yani Pluto ve yeni ay enerjisiyle beraber hayatınıza dair gerçekten çok radikal bir karar alabilirsiniz sevgili boğa burçları. Özellikle yükselen dereceniz ilk derecelerde ise bunu büyük ihtimalle artık Ocak ayıyla beraber yaşayacaksınız ve Şubat ayıyla beraber de hayata koymaya başlayacaksınız yani aktif hale getireceksiniz gibi gözüküyor. Ha keza ikinci evinizdeki Mars üçgen açı yeni bir iş girişimi, yeni bir kariyer döngüsünü başlatabileceği gibi e, Jüpiter'le ile etkileşimde aslında geçmişten gelen bir takım konuların artık çözüme kavuşacağını, hak edişlerinizi almaya başlayacağınızı gösteriyor. Birçoğunuz bu süreçte evlilik kararı alabilir. Birçoğunuz bu süreçte geçmişteki kaybettiklerini telafi etmeye başlayabilir. Birçoğunuz artık kariyeri için, geleceği için çabalamaya başlayabilir. Gerçekten, ama çok net olacağınız bir yeni ay süreciyle muhatap olacaksınız. Tabi burada belki birçoğunuz aile büyükleri tarafından desteklenecek, güçlü kimseler tarafından desteklenecek. Daha güçlü olacağınız, daha net ve daha keskin olacağınız, insanların artık biraz da bu yüzünüzü görmesi gerektiğini düşüneceğiniz bir yeni aydan bahsediyoruz. Dolayısıyla durmak yok, yola devam oldukça güçlendiniz zaten siz 2022 senesinde. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs balık burcu transitine başlıyor. Aslında bu daha ziyade Şubat ayında aktif olacak bir enerji. E, Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber de aslında büyük paralar kazanmak, arkadaşlarla ve dostlarla güzel zamanlar geçirmek adına şahane bir süreç. E, bu dönemde yalnız olan boğa burçları belki Şubat ayında arkadaş çevresinden birisiyle de bir gönül ilişkisine başlayabilir. Bakalım e, neler olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel bir ay olsun sizler için. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçlarım. Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl gündeminiz daha ziyade iş hayatınız, sağlığınız, geçmişteki konuları toparlamaya çalışmak, iş arkadaşlarınızla alakalı mücadeleler, iş yerinizle alakalı sorunlar üzerine kuruluydu. Özellikle Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber zaman zaman kendinizi yorduğunuz, sırpaldığınız, zaman zaman hareket edemediğiniz, kendinizi hassas hissettiğiniz süreçlerden geçtiniz. Sağlıkla alakalı da. Birçok yükselen ikizler zannediyorum benim gibi mücadeleler verdi. Şimdi ise artık biraz rahatlamaya e, olacaktır bizler için diye düşünüyorum sevgili ikizler burçları. Ve hemen Ocak ayı gündemine geçeceğim. 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. 16 derece Yengeç Burcu'nda meydana geliyor ve sizin ikinci elinizde. Şimdi tam karşıda 8. evde güneş-merkür kavuşumu var. Ancak Uranüs ve Kuzey Aydınlığı ile çok güzel bir açısı var bu dolunayın. Dolayısıyla aslında bir taraftan mali konularla alakalı bir denge sağlamaya çalışıyorsunuz ama geçmişteki kayıplarınızı o kadar güzel telafi edebileceğiniz imkanlar karşınıza çıkıyor ki belki toplu bir para girişi oluyor belki geçmiş borçlarınıza af geliyor bilmiyorum devlet belki yapılandırma yapıyor veya Para kazanabileceğiniz yeni kaynaklar keşfetmeye başlıyorsunuz ama mali durumu toparlayacak çok kadersel şanslar var. Bu süreçte özellikle sezgilerinize güvenin. Sezgileriniz çok aktif olacaktır. Rüyalarınız çok yol gösterici olacaktır. Geçmişte hayatınızda olan insanlar tekrar karşınıza çıkabilir sürpriz bir şekilde yani yolda giderken gördüğünüz bir tabela duyduğunuz bir şarkı bile gerçekten muhteşem fikirler getirebilir, ilhamlar getirebilir size. O yüzden oldukça açık olmalı algılarınız diye düşünüyorum. 12 Ocak tarihinde ise müjdemi isterim. <gülüyor> Mars retrosu bitiyor sevgili İkizler Burçları. Bence İkizler Burçları için en güzel haber budur. Gerçekten e, Mars Retrosu ile beraber e, çok zorlandık. <gülüyor> Kendimi de katacağım burada. E, Mars Retrosu başladı. E, ben hastalanmaya başladım. E, artık Mars Retrosu bitsin. E, hastalıklar, kötülükler, zorluklar da bitsin diye düşünüyorum. E, tabii ki burada aslında hangi gerçekle yüzleştik? İş hayatımız, sağlığımız, günlük hayatımızla alakalı. İhmal ettiğimiz alanları keşfetmiş olduk Ve aslında e, Hareket potansiyelimizi de keşfetmiş olduk Arkadaşlar artık 12 Ocak sonrası Aksiyon almak için Eyleme geçmek için spora başlamak için Hakkını aramak için oldukça Uygun süreçler olacaktır 18 Ocak'ta ise Merkür Retrosu bitiyor. Tabii ben bu videoyu erken çektiğim için Merkür Retrosu'ndan henüz haberdar değilsiniz ama Aralık ayı yorumlarını dinleyenler biliyor ki Aralık sonunda Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacak ve sizin 8. evinizde. İşte bu süreçte geçmiş borçlar, e, kim kime ne kadar destek oldu, kim sizin ne kadar yanınızda oldu, sorumluluklarınız, başkalarının paraları, başkalarının konularıyla ilgili gündemlerle uğraştınız ama artık Merkür Retrosu'nun bitimiyle beraber 18 Ocak sonrası bu etkiler daha da yumuşamaya başlayacaktır. 21 ocağa geldiğimizde ise kova burcunda bir yeni ay var ve 1 derece kova burcunda meydana gelecek. Bu yeni ay, bu yeni ayın açıları gerçekten muhteşem. Plüto ile kavuşumda bir kere arkadaşlar. yine burada baktığımız zaman sizin 9. evinizin hemen girişinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki doğum haritanızda farklı bir evde olabilir. Onu teyit etmeniz gerekiyor. E, bu e, yeni ayın aynı zamanda Mars'la bir üçgeni var, Jüpiter'le de bir 60'lığı var. Yani 11. evinizle, 1. evinizle ve 9. evinizle e, görünüm yapan bir yeni ay. Demek ki e, burada artık yeni bir yol çiziyorsunuz kendinize, hayalleriniz hedeflerinizle alakalı. Belki bir süre uzaklaşacaksınız, belki sosyal medyadan e, reklamlarınızı yapmaya başlayacaksınız. Belki büyük yatırımlara girişeceksiniz, belki yeni sosyal çevrelere gireceksiniz, yeni dostluklar kuracaksınız ama her zamankinden daha atak ve daha cesursunuz. Yani ne istediğinizi artık biliyorsunuz. Bu konuda kendinizden eminsiniz. Hayatınızı bundan sonra nasıl sürdürmeniz gerektiği konusunda az buçuk artık bir takım konular kafanızda oturmaya başladı ve bu yeni yola hem bedenen hem fikren artık başlamaya hazırsınız gibi gözüküyor. Bu aynı zamanda tabi ki uzaklardan gelecek bir desteği de gösterebilir arkadaşlar. Belki yeni tanışacağınız bir insanın güçlü bir desteği olabilir. Veya yeni bir öğretinin, yeni bir eğitimin hayatınıza katacakları olabilir. Bu şekilde de çalışabilir gibi gözüküyor açıkçası bu etkileşimler bakıldığı zaman. Evet, 26 Ocak tarihine geldiğimizde ise Venüsün Balık Burcu geçişi başlıyor. Tabii bu daha çok aslında Şubat ayında etkili olan bir görünüm. Ee, Venüsün Balık Burcu geçişiyle beraber kariyerinizle alakalı çok daha tatlı gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. Artık insanlara biraz daha kendinizi göstermeye başlayacağınız, e, insanların sizi daha çok seveceği, e, kadınlarla alakalı gündemlerin daha çok ön plana çıkacağı bir süreç sizi bekleyecek sevgili ikizler burçları. Güzel bir ay olsun diliyorum. Gerçekten artık ihtiyacımız var güzel şeyler duymaya. Ee, kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz sevgili yengeçler. Geçtiğimiz yıl boyunca aslında nispeten şanslı burçlardandınız. Ancak hayatınızda yaşamış olduğunuz değişimler daha çok kariyerde büyümek. Çocuklarla alakalı bazı problemlerle uğraşmak, aşk hayatınızı ihmal etmek e, ama büyük paralar kazanmak, büyük kitlelere ulaşmak gibi temalarla şekillendi. E, artık yeni bir yıla giriş yapıyoruz. Bakalım bu yıl sizleri neler bekliyor? Zaten yıllık yorumları paylaşmıştım. Hemen e, Ocak ayına geçecek olursak 6 Ocak tarihinde burcunuzda bir dolunay var. 16 derece yengeç burcunda meydana geliyor. Tam karşıda 7. evinizde Merkür Güneş kavuşumu var Oğlak burcunda. Ve e, bu dolunayın aynı zamanda Uranüs ve Kuzey Aydüğümü ile de üçgen açısı var arkadaşlar. Yani 11. eviniz, 1. eviniz ve 7. eviniz aktif. Burada tabi ikili ilişkiler alanında ufak gerilimler yaşanabilir. Özellikle evli olan yengeç burçları eşleriyle bir takım münakaşalarda bulunabilir ama 11. evden gelen destekle şunu fark edeceksiniz. Özellikle yeni ortaklıklar kurmayı planlıyorsanız bilhassa iş ortaklıkları bu açıdan da oldukça şanslı bir dolunay sürecinde olacaksınız. Karşınızdaki muhatap ortak adayı her kimse çok parlak fikirlerle gelebilir. Ama tabi egosal alanda kaldığımız zaman bazen bunları görmezden gelebiliyoruz. Bunlarla alakalı aslında muhteşem değişimler var. Çok kadersel sıçrayışlar söz konusu olabilir sizler için. Bu ikilikleri çözebilirseniz ve halledebilirseniz. 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars retrosu bitiyor. Siz de aslında e, ikizler Burcu'ndaki Mars'ın geçişinden oldukça etkilenen burçlardan birisiniz. Çünkü Mars 12. evinizde uzunca bir süredir yani e, gölge tarafta kalıyor. Göremiyorsunuz ne yapıyor orada nelerle uğraşıyor rüyalarınız, uykularınız, sağlığınız, e, özellikle günlük hayata adaptasyonla alakalı sorunlarınız noktasında ciddi sınavlar verdiniz. Ki retrolar, e, bilhassa Mars retrosu, geçmişi daha çok değişti. Bilinçaltınızı açığa çıkarmaya başladı. Bunu belki günlük, günlük hayatınızda yaşadınız. Belki de Rüyalarınızda karşılaştığınız bu süreçlerle sevgili yengeç burçları. Aslında burada geçmişteki kızgınlıklarınız, e, hareketsizlikleriniz, basiretsizlikleriniz ile yüzleşmeye başladınız ama artık bu etkiden kurtulmaya başlıyorsunuz. 12 Ocak tarihi itibariyle müjdemi sizin için de isterim sevgili yengeç burçlarım. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor. Ee, tabii ben bu videoyu erken çekiyorum ancak Aralık ayı yorumlarını dinleyenler bilir ki Aralık ayı sonunda Merkür Retro Harekete başlıyor Oğlak Burcu'nda sizin 7. elinizde. Ee, şimdi ise tekrar Oğlak Burcu'nda düşse başlıyor. Yani evlilikle alakalı, ortaklıkla alakalı geçmişteki konular, geçmişteki ilişkiler, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, rafa kaldırılan konuların tekrar gündeme gelip değerlendirildiği, belki geçmişteki meselelerin tekrar açılıp ıstılıp konuşuldu. Ama artık 18 Ocak tarihi itibariyle yeni atılımlar içinde uygun bir sürecin aktif olacağı bir süreçler karşı karşıyasınız. 21 Ocak'a geldiğimizde ise Kova burcunda bir yeni ayımız var. 1 derece Kova burcunda meydana geliyor. Ee, ve e, Pluto ile da kavuşumda yani oldukça güçlü bir yeni aydan bahsedebiliriz arkadaşlar ve sizin 8. evinizde yine güçlü bir evde ee, plüton'un kendi evinde ve burada e, bu yeni ayın çok fazla açısı var Mars bir üçgen açısı var 12. evinizde ve Jüpiter'le ile de e, bir 60'lığı var 10. evinizde yani 12. ev 10. ev ve 8. ev şimdi e, bu etki Tabii ki Biraz daha ruhsal alanda yaşayabilirsiniz. Yani içinizde bastırdıklarınız, gizli kalmış duygular, sizden saklananlarla alakalı bir artık patlama yaşanabilir. Kariyerle alakalı ortaklaşa girişim projeleriniz varsa, geçmişten beri kafanızda arka planda sistemi yavaşlatan konular varsa bunları harekete geçirmek adına da çok etkin. Güçlü ortaklıklar kurmak için çok etkin bir e, yeni ay arkadaşlar 8. evde oluşacağı için. Yine belki bir çoğunuzun ameliyat gündemi vardır, uygun olabilir, e, büyük paralarla alakalı gündemler, belki bir miras konusu, belki bir tazminat konusu çözümlenebilir, bununla alakalı bir atılım yapılabilir. Büyük bir proje için e, yatırımlar yapabilirsiniz, büyük bir sermaye ortaya koyabilirsiniz. Yine bu yeni enerjisiyle beraber sevgili yengeç burçları. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs'ün balık burcu geçişi başlıyor. Venüs'ün balık burcu geçişi tabii ki sizi pozitif yönde etkileyecek 9. evinizden ancak daha ziyade Şubat ayında etkili olacak. Güzel seyahatler, hani keyif için yapılan seyahatler, uzak mesafe ilişkileri, yine sosyal medya üzerinden yapılan tanışmalar olabilir, karşılaşmalar olabilir, yeni eğitimler olabilir, yeni projeler olabilir. Özellikle kendinizi geliştirmek adına kendiniz için yapacağınız atılımlar ve adımlar oldukça ön planda olacaktır bu e, venüs balık geçişiyle ile birlikte sevgili yengeç burçları güzel bir ay gibi gözüküyor bakalım neler olacak e, videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız bakın tekrar etmiş oldum çok mutlu olurum güzel bir ay olsun şimdiden sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili aslan burçları ocak ayında bakalım sizleri neler bekliyor Sevgili aslanlar, 2022 senesinde gerçekten çok büyük değişimler yaşadınız. Evlilik hayatınız, kariyeriniz, geçmiş ve gelecek arasındaki köprüde gitgeller yaşadınız ve birçoğunuzun hayatında büyük dönüşümler yaşandığını biliyorum. Özellikle boşananlar, evlenenler, mesleğini bırakanlar, yeni işe girenler, ev alanlar, taşınanlar oldukça. Yoğundu 2022 senesinde. Sizler neler yaşadığınız bilmiyorum. Yorumlarda paylaşırsanız tabii ki mutlu olurum. Artık 2023'te biraz nefes almaya başlayalım değil mi? Ocak ayında da bu etkiler çalışacaktır. Hemen 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcunda bir dolunay var. 16 derece Yengeç Burcunda meydana gelecek ve sizin 12. evinizde. Tabi tam karşıda 6. evde güneş-merkür kavuşumu var ancak e, bu dolunayın aynı zamanda Uranüs ve Kuzey Ağ düğümüyle de çok güzel kontakları var e, 10. evinizde. Burada özellikle e, yeni bir iş girişiminde bulunmak istiyorsanız, kariyerinizde bir değişim yaşamak istiyorsanız çok pozitif gelişmeler e, söz konusu olacaktır ama... Kendi içinizdeki blokajlardan kurtulmanız gerekiyor. Yani ben bunu yapamam, ben bu mesleği yapamam, geçmişte de böyle olmuştu. Yine ellerim boş dönebilirim gibi algılardan kendinizi sıyırmanız gerekiyor. Artık içsel anlamda ne istediğinizden emin olmanız, kaybettiklerinizi arkada bırakmanız ve kazanacaklarınıza odaklanmanız gerekiyor. Bu donlayla beraber artık bunun kararını almalısınız sevgili aslan burçları. 12 Ocak tarihine geldiğimizde Mars Retrosu bitiyor. Bu iyi haber. Ee, Mars Retrosu gerçekten birçoğumuzu oldukça zorladı. Tabii size aslında güzel bir etki de çalıştırdı 11. evinizden. Ee, bu süreçte belki birçoğunuz eski dostlarla nostalji yapmış olabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı hak edişlerinizi almaya başlamış olabilirsiniz ama artık büyük hedefleriniz, büyük hayalleriniz için adım atma noktasında önünüzde engel kalmadı. Sevgili aslan burçları üzerinizi çırpıp yola devam edebilirsiniz. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor. Ee, tabi ben bu videoları erken çektiğim için Merkür Retrosu'ndan henüz haberdar olmayabilirsiniz ama Aralık ayı yorumlarını dinleyenler biliyor. Ee, Aralık sonunda Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlamıştı. Sizin 6. evinizde. Burada tabi bazı sağlık problemleri, işle alakalı geçmiş konular gündeme gelmiş olabilir ama artık e, bu alanda... Gerek gündelik hayatınızı düzene koyacağınız, gerek sağlığınızla alakalı atacağınız adımlardan oldukça rahatlayacağınız bir süreç aktif olacak. Merkür retrosunun da bitmesiyle beraber sevgili Aslan Burçlarım. 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise e, önemli bir yeni ay var. E, Kova Burcunda bir yeni ay meydana geliyor ve bir derece Kova Burcunda etkin olacak. Sizin 7. evinizde. <gülüyor> Burada aynı zamanda ee, çok fazla açı yaptığını görüyoruz bu yeni ayın. Öncelikle Plüto ile kavuşumda. Yani henüz kova burcuna geçmemiş ama artık çok yaklaşmış bir Plüto'muz var biliyorsunuz. Yedinci ee, evinizde bu kavuşum gerçekten ikili ilişkiler alanında büyük bir dönüşüm süreci yaşayacağınızı gösteriyor sevgili aslan burçları. Özellikle derece bazında tabii ki değerlendirin haritanızı ama birçoğunuz için evlilikle alakalı büyük e, dönüşümler, belki bitişler, e, belki Büyük güç ve güçlü bağlantılar, ortaklıklar, eğer evliyseniz eşinizin her zamankinden daha domine eden tavırları, güçlü ortaklıklar, güçlü kimselerle kurulan bağlar. Oldukça etkin aslında bu yeni ayın açıları çok pozitif. O yüzden rahat atlatılacağını düşünüyorum. 11. evinizdeki Mars'la bir üçgen açısı var yine. Jüpiter'de de 60'lık bir açısı var. Jüpiter'de 9. evinizde. Demek ki birçoğumuz için aslında çok farklı bir insanla kurulacak yeni bir ortaklık veya evlilik gündemi söz konusu olabilir. Aynı zamanda büyük hedefler için, büyük planlar için desteklenmek, yeni bir yaşam yolu seçmek, bunun için artık arkada bırakılanları, ee, tamamen kafanızdan silip atıp yeni ve büyük başlangıçlar için adım atmak açısından oldukça önemli. Yine bir dava açmak, avukat tutmak, danışmanlık başvurusunda bulunmak gibi temalarda bu yeni aile beraber aktive olabilir. Ayın sonunda ise 26 Ocak tarihinde Venüs balık burcuna geçiyor. Aslında bu etki daha çok Şubat ayında çalışacaktır. Ee, Venüs'ün balık burcu geçişi tabii sizin 8. evinizde başkalarından gelecek maddi destekler açısından oldukça keyifli. Ortaklı gelişmeler, aileden görecek destekler, eşten gelecek yardımlar gibi konularda kazançlarınız daha aktif olacaktır sevgili aslanlar Şubat ayı itibariyle. Evet Ocak ayı yorumları bu şekilde güzel ve mutlu bir ay olsun sizler için. Kanala abone olup yorum yapıp beğeni paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları geçtiğimiz yıl. Zihinsel blokajlar, yeni teklifler, anlaşmalar, görüşmeler, günlük hayatı düzenlemeye çalışmak, evlilikle alakalı problemler ve gerçeklerle yüzleşmek gibi temalar ön plandaydı. Ama nispeten rahat bir seneydi diyebiliriz sizler için. Bu senede tabii ki oldukça büyük dönüşümlerin yaşanacağı bir sene olacak. 2023 yorumlarında bahsetmiştim. Hemen Ocak ayı yorumlarına geçelim istiyorum. 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. 16 derece Yengeç Burcu'nda meydana gelecek ve bu dolunay sizin haritanızın 11. evinde etkili. Burada tabi 11. ev Arkadaşlıklar, sosyal çevreler, hayaller, umutlar, büyük kazançlar evidir aynı zamanda. Demek ki bu konuda belki bir hayalinizden vazgeçiyorsunuz veya tamamlıyorsunuz. Belki bir sosyal çevreden çıkıp farklı bir sosyal çevreye giriyorsunuz. Belki eşinizin ailesiyle alakalı gündemlerle uğraşıyorsunuz ve bu konuyu kapatıyorsunuz. Ama e, tam karşıda 11. evde Güneş-Merkür kavuşumu. E, çocuğunuzla alakalı bir gündem olabilir, aşk hayatınızla alakalı önemli bir gündem olabilir ki... Uranüs ve Kuzey Ay düğümüyle de bu Dolunay'ın çok güzel bir açısı var boğa Sizi de destekliyor. Ee, özellikle 9. evden. Yani yeni bir yere gitmek istiyorsanız, yeni bir bakış açısı benimsemek istiyorsanız, artık ben bu sosyal çevreden uzaklaşayım, farklı kafalardaki insanlarla bir arada olayım diyorsanız, bununla alakalı da çok pozitif çalışacaktır. Veya yurt dışı girişim olanlarınız varsa yine pozitif gelişmeler mümkün gibi gözükmekte. 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars Retrosu bitiyor. Ee, Mars Retrosu da sizi oldukça zorladı ve yordu. Çünkü haritanızın tepesinde sürekli yükselenize ve yedinci yerinize görünüm yapan bir Mars ikili ilişkiler ve evlilikler noktasında ciddi anlamda sizi hayal kırıklığına uğratan süreçlerden geçirdi açıkçası. Şimdi ise artık kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı yapılması gerekenleri biliyorsunuz. Atamadığınız adımları artık nasıl atmanız gerektiğini biliyorsunuz ve daha rahat bir şekilde aksiyon alanınızın genişlediği bir sürece merhaba diyeceksiniz. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise. Merkür Retrosu da bitiyor. Ee, tabii ben bu videoları erken çektiğim için Merkür Retrosu'ndan haberdar olmayanlarınız olacaktır. Aralık ayı yorumlarında bahsetmiştim. Aralık sonunda Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacaktı sizin 5. evinizde. Tabii burada aşk hayatınızla alakalı, hayattan tat ve keyif almakla alakalı, çocuklarınızla alakalı gelişmelerle ilgilenmek durumunda kaldınız. Ancak artık biraz daha pozitif bakabileceğiniz, biraz daha kendinizi e, mutlu etmek adına ufak e, atılımlarda bulunabileceğiniz bir süreçte, e, özellikle ayın son günlerinde aktive olmaya başlayacak gibi gözükmekte. 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise, kova burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay çok önemli çünkü çok fazla da açısı olacak arkadaşlar. Bu yeni ayın e, bir derece kova burcunda meydana geldiğini ve plüto ile de kavuşumda olduğunu görüyoruz. Ee, Tabi burada özellikle haritanızı teyledin. Yani hangi evde olduğuna dair. 6. Ee, evde meydana gelecek olan bu yeni ay. E, burada özellikle iş hayatınız, sağlığınız, çalışanlarınız, varsa evcil hayvanlarınız. E, hayat rutinlerinize dair büyük ve köklü bir yenilik içerisinde olacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda 10. evinizdeki Mars'tan güzel bir açı alıyorsunuz. Yine... 8. evinizdeki Jüpiter'den de güzel bir açılıyorsunuz. Yani sağlıkla alakalı atacağınız bir adım, güçlü bir karar söz konusu olabilir. Bir belki ameliyat kararı alabilir. Sağlık için özellikle günlük hayatını daha kaliteli yaşayabilmek için. Bununla beraber yeni iş girişimleri, bunlar için sermaye ayarlamak, kredi başvurusunda bulunmak, borca girmek gibi temalar. Artık ben bu işi yapacağım ve bunun için ne gerekiyorsa o borca gireceğim, o krediyi çekeceğim diyebilirsiniz. Bununla alakalı destekler de söz konusu olacaktır. Bir miras, hak ediş, tazminat gibi beklentiniz olan bir konu varsa şayet bununla alakalı da yine günlük hayatınızı daha kaliteli yaşamanıza destek olacak haberler sizinle beraber olabilir sevgili Başak Burçları. Ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs'ün Balık Burcu geçişi başlıyor. E, Tabi bu etki daha çok Şubat ayında yaşanacaktır ama uzun zamandır evliliğiniz ve ikili ilişkilerinizle alakalı yaşamış olduğunuz o kafa karışıklığını hafifletecek bir etkileşim. Eğer evliyseniz eşinizle geçireceğiniz güzel zamanlar yalnızsanız ciddi birliktelikler için şanslı e, zamanlar etkin olacaktır. Yine güzel ortaklıklar kurulabilir bu süreçte. E, doğru anlaşmalar yapılabilir gibi de gözüküyor. E, güzel bir ay olsun diliyorum umarım. Keyifli bir ay olsun sizler için sevgili Başak Burçları. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları Ocak ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Öncelikle 2022 senesinde parasal konular, borçlar, alacaklar, hak edişlerle alakalı ciddi sınavlar verdiğinizi söyleyebilirim. Aslında bir bakıma ikili ilişkiler alanında da şanslı olmaya başladığınız bir yıldı 2022 senesi sizin için ama 2023 çok daha keyifli olacak zaten yıllık yorumlardan. Bahsetmiştim arkadaşlar. Ama e, gündemimiz Ocak ayı. Bakalım Ocak ayı hangi gelişmelerle karşınıza geliyor. 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Yengeç Burcu'nda meydana gelecek. Ve e, bu dolunayın 10. evinizde etkin olduğunu, tam karşıda Güneş-Merkür kavuşumunun olduğunu görüyoruz. E, burada özellikle kariyerinizle alakalı, evliliğinizle alakalı, Yaşamış olduğunuz yerle alakalı bir karar aşamasına geleceksiniz sevgili terazi burçları. Belki birçoğunuz meslek değiştirebilir, mesleği dolayısıyla taşınabilir, evleriyle alakalı önemli gelişmeler ve kararlarda oldukça etkin olabilir. Bu dolunayın oran ve kuzey ağ düğümüyle de çok güzel bir üçgeni var sizin 8. evinizde. Burada özellikle ev almak, toplu bir para, hak edişi sağlamak, bir ortaklık kurmak gibi gündemleriniz varsa oldukça şanslısınız. Yine daha çok kazanacağınız bir işe geçebilirsiniz. Ekstra kazanç ve gelirler elde edebilirsiniz. Ve bu yeni yolunuzda sizi destekleyen insanların varlığına minnettar olacağınız bir dolunay bence aktif olacaktır. 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars Retrosu bitiyor. Ee, biliyorsunuz Mars uzunca bir süredir ikizler burcundaydı ve sizin 9. evinizdeydi. Burada tabi bir takım seyahat iptalleri, yanlış anlaşılmalar, iletişimle alakalı aksaklıklar yaşanmış olabilirsiniz ama e, nispeten Mars tarafından desteklendiğiniz de bir dönemdi. Mars Retrosu'nun bitmesiyle beraber seyahat planlarınızı yapabilirsiniz. Yargısal konularınız hız kazanabilir gibi de gözüküyor sevgili terazi burçları. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor. Ee, Tabi ben bu videoları erken çektiğim için Merkür Retrosu'ndan haberdar olmayabilirsiniz ama Aralık ayı yorumlarını dinleyenler biliyor ki Aralık sonunda Olak Burcu'nda Merkür Retro harekete başlamıştı. Ee, burada e, tabii ki bu etkinin 4. evinizde olması, geçmiş ailevi konuların, meselelerin gündeme gelmesi, ev almak, yatırım yapmak, e, aile büyükleriyle alakalı gündemleri tartışmak adına konuları da Karşınıza çıkarmış olabilir. Şimdi ise artık bu konularda yeni anlaşmalar, sözleşmeler, satın alım işlemleri, evraksal işlemler adına daha şanslı olacağınız, önünüzün daha açık olacağı bir süreci aktive etmeye başlayacak. 21 Ocağa geldiğimizde ise Kova Burcunda bir yeni ayımız var. Oldukça önemli bir yeni ay. 1 derece Kova burcunda meydana gelecek, o yüzden haritanızın hangi alanında olduğunu, hangi evinde olduğunu teyit etmenizi tavsiye ederim. E, bu yeni ayın özelliği özellikle Plüto ile kavuşumu. E, Plüto biliyorsunuz artık Kova burcuna geçmeye hazırlanıyor ve sizin de haritanızın 5. E, evinde etkili olacak bir yeni aydan bahsediyoruz. Bununla beraber dokuzuncu evinizdeki Mars'tan ve 7. ayınızdaki Jüpiter'den de çok güzel destekleri var. Yalnız olan terazi burçları için muhteşem bir aşk, muhteşem bir evlilik, evli olanlar için belki bir çocuk haberi, belki yeni ve e, büyük bir projenin başlangıcı, büyük bir ortaklık, hatta bu ortaklık sebebiyle, bu evlilik sebebiyle yeni bir şehre, yeni bir ülkeye taşınma gibi... Ee, mucizelerin açık olduğu bir yeni ay gibi gözüküyor açıkçası. Büyük başlangıçlar sizinle beraber olabilir. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsınız. Ee, gerçekten büyük dönüşümler etkin olacak gibi gözükmekte. Ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde e, Venüs'ün balık burcu geçişi etkin olacak. tabii ki bu etki daha ziyade Şubat ayında e, hissedeceğimiz bir e, durum. E, Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber sağlığınızla alakalı, iş arkadaşlarınız ve çalışma koşullarınızla alakalı daha pozitif bir sürece giriş yapacaksınız. Aynı zamanda yeni iş başvurusunda bulunduğunuz konular varsa, e, güzelliğiniz için geçirmek istediğiniz operasyonlar varsa bu anlamda da e, pozitif yönde çalışacak bir etkileşim olacaktır. E, daha rahat koşullarda çalışmak, kendinizi daha iyi hissetmek, günlük hayatın akışına adapte olabilmek adına Güzel bir geçiş olacak sizler için sevgili terazi burçlarım. Evet ocak ayı yorumları bu şekildeydi. Güzel ve keyifli bir ay olmasını diliyorum sizler için. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Ocak 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler geçtiğimiz yıl boyunca Önemli değişimler yaşadınız hayatınızda. Birçoğunuz taşınma yaşamış olabilir, ailesiyle alakalı önemli değişimler yaşamış olabilir, kariyeriyle alakalı büyük ve kritik süreçlerden geçmiş olabilir. Aynı zamanda tabii ki evlilikler de markajdan geçti bu süreçte. Birçoğunuzun boşanması veya evlilikte güncellemeler getirmesi, Gerekli olmuş olabilir geçtiğimiz yıl itibariyle en çok değişen burçlardan birisi sizdiniz. Özellikle aile hayatınız ve yaşantınızla alakalı çokça mücadele etmeniz gereken bir yıldı. Şimdi ise 2023'te bizleri büyük dönüşümler bekliyor. Artık yavaş yavaş ay düğümlerinin etkisinden de kurtulacaksınız. Ancak bizim konumuz Ocak ayı. Bakalım Ocak ayında sizleri neler bekliyormuş. Hemen 6 Ocak tarihinde en geç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece yengeç burcunda meydana gelecek dolunayın tam karşısında oğlak burcunda Güneş ve Merkür kavuşumu olduğunu görüyoruz. Üçüncü ev ve dokuzuncu ev hattında hareketlilikler var demek ki burada özellikle yaşam anlayışınız yaşam felsefenize dair bir tamamlanma kapanış yaşayabilirsiniz. Çevresel koşulların değişikliğine şahit olabilirsiniz bazı önemli haberler alabilirsiniz belki bir çoğunuz için Yargısal bir meselenin Sonucu gelebilir gibi de bir ihtimal var açıkçası Zira burada Uranüs ve Kuzey ay düğümü ile de aslında üçgeni var bu dolunayın yani 7. evinizden de bir desteği var Belki eşinizin hayatında önemli bir değişim olabilir. Sürpriz bir ortaklık kurabilirsiniz. Yine dediğim gibi yargısal konularla alakalı sizi destekleyen sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır sürüncemede kalan dosyalarınız vardır belki. Eşinizle veya evliliğinizle alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Birlikte uzaklara gitmek, seyahatlere çıkmak gibi ihtimaller de yine süreçte şekillenebilir gibi gözüküyor. 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise... Mars Retrosu bitiyor. Hepimize müjde gerçekten Mars Retrosu'nun bitişi. İkizler Burcu'nda Mars biliyorsunuz uzun zamandır duruyor ve sizin 8. evinizde yani ortaklaşa gelir giderler, ameliyatlar, operasyonlar, krizler, öfke patlamaları, gizli tutkular ve duygularla alakalı zorlu bir süreç yaşadınız. Şimdi ise artık bu konuda başkalarına ne kadar destek olmanız gerekiyor, başkalarından neler beklemeniz gerekiyor bunların farkında olacaksınız. Para trafiğinde bir hareketlilik de yaşanabilir, harcamalar artabilir, önemli yatırımlar yapabilirsiniz. Bununla beraber yine öfkenizi aslında dizginlemeniz gerekiyor. Yani kızdığınız konulara zamanında ve yerinde doğru orantılı ve ölçülü bir biçimde tepki göstermeniz faydalı olacaktır. Aksi halde içinize attıklarınız sonrasında çok alakasız bir biçimde ortaya çıkabilir. 18 Ocak tarihinde ise Merkür Retrosu bitiyor. Tabii ki ben bu videoları erken çektiğim için Merkür Retrosu ile ilgili henüz bir bilginiz olmayabilir ama Aralık ayı yorumlarını dinlediyseniz Aralık sonunda Merkür Retrosu'nun başladığını söylemiştim. Merkür Retrosu Oğlak Burcu'nda başlıyor. Bu retro hareketle beraber özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle alakalı geçmiş konular tekrar gündeme gelmiş olabilir. Ancak yeni anlaşmalar, görüşmeler ve sözleşmeler için retro bitiminden itibaren daha güzel enerjiler aktif olacaktır. 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise bir yeni ayımız var. burcunun bir derecesinde meydana gelecek ve oldukça önemli bir yeni ay. Çünkü Plüto ile kavuşuyor. Aynı zamanda Mars ve Jüpiter ile de çok güzel açıları var. Yani birden fazla alana etki eden bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu yeni ay sizin aritanızın dördüncü evinde etkin olacak. Ee, özellikle bir taşınma gündemi, yer değişikliği gündemi, aileye dair önemli bir mesele karşımıza çıkabilir. Ee, Mars 8. elimizden destek gönderirken, e, Jüpiter de 6. elimizden destek gönderiyor. Yani işle alakalı bir taşınma gündemi ortaya çıkabilir. İşinizle ilgili toplu bir para girişi söz konusu olabilir. Bir miras, nafaka, tazminat konusu çözüme kavuşabilir. Aile ile alakalı Gündelik rutinlere dair değişimler de mümkün. Yine bu yeni aile beraber ama kökten bir yenilik, kökten bir değişim ve önemli bir başlangıç yaşayacağınız anı çeker. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs'ün balık burcu geçişi başlıyor. Ama bu etki daha ziyade Şubat ayında çalışacaktır. Ee, Venüs'ün 5. evinize geçmesiyle beraber aşk hayatınızda hareketlilik aktif olmaya başlayabilir. Biraz daha eğlenmeye, biraz daha güzel zaman geçirmeye odaklanacağınız bir süreç. Yine çocuklarla alakalı da pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. Evet Ocak ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili ay burçları Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz arkadaşlar artık 2023 demeye başlayacağız tabii bir süre dil sürçmesi yaşayabiliriz alışkanlıktan mütevellit ama koca bir yılı da geride bıraktık gerçekten yeni bir yıla doğru giriş yapmanın da heyecanı üzerimizde geçtiğimiz yıl özellikle kontrol dışı olaylar yaşadınız iş hayatınızla alakalı sağlığınızla alakalı önemli değişimler yaşadınız Günlük hayatınızın akışını değiştiren rutin değişimleri yaşamak durumunda kaldığınız bir yıl oldu. Belki bir bazı sırları öğrendi, gizli bir takım konular açığa çıktı ve biraz açıkçası zorlandınız. Artık 2023'te rahat etmek istiyoruz, siz de rahat edecek olan burçlardan birisiniz. Hemen Ocak ayı gündemine geçecek olursak 6 Ocak tarihinde Yengeç burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece yengeç burcunda meydana gelecek ee, ve dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın sekizinci evinde etkili olduğunu görüyoruz. Yani ikinci ev ve sekizinci ev aktif. Tabii ikinci evde de güneş-merkür kavuşumu var. Yani parasal konularla alakalı önemli bir gündem ortaya çıkacak. Ee, yeni para kaynakları keşfedebileceğiniz gibi belki birikmiş borçlarınızı ödeyebilirsiniz veya ödeyebilirsiniz. Başkalarından beklediğiniz paralar, toplu paralar, e, bütçe dengesi ile alakalı artık net bir karar almaya başlayabilirsiniz. Burada Uranüs'ün ve Kuzey Ay düğümünün Boğa Burcu'ndan da çok güzel bir açısı var buraya 6. evinizden. Demek ki e, daha iyi kazanacağınız bir işe gitmek istiyorsanız veya sağlığınıza yatırım yapmak istiyorsanız, günlük hayatınızda bir miktar para harcayarak yeni bir düzen oluşturmak istiyorsanız bunlarla alakalı pozitif gelişmeler var. Belki ameliyat olması gereken arkadaşlar vardır aranızda. Bununla ilgili de özellikle bütçe ayarlamak, hayat rutinlerini ona göre ayarlamak, işinden ona göre izin almak gibi konularda pozitif etkiler çalışacaktır. 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars retrosu bitiyor. Size de gerçekten kocaman bir geçmiş olsun diliyorum. Çünkü Mars uzunca bir süredir tam karşınızdan çalışıyor sevgili yay burçları. Bu çok zordur. İkili ilişkiler tam bir mücadele ve savaş alanına dönüşmüş olabilir sizin için. E, partneriniz her zamankinden daha çalışmacı, daha bencil, e, daha e, talepkar ve dürtüsel yaklaşmış olabilir olaylara karşı veya sizin ilişkilere karşı bakış açınızda bu etkiler çalışmış olabilir ama Retro sürecinde ne kadar çöp varsa, ne kadar birikmiş varsa herkesin artık ortaya kustuğu bir dönem yaşandı. Dolayısıyla büyük bir geçmiş olsun artık bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, nasıl aksiyon alınması gerektiğini yavaş yavaş çözmeye başladınız. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor. Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber tabii ki, Özellikle e, Oğlak Burcu'nda yani ikinci evinizde yaşanan bu Merkür Retrosu parasal konularla ilgili e, önemli bir e, farkındalık yaşamanıza sebep oldu. Şimdi ise artık bütçenizi nasıl ayarlamanız gerektiğini, harcamalarınızı nasıl kontrol etmeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. E, geçmişteki hak edişleri aldınız veya yanlış yatırımlar varsa bunların bedelini ödediniz ve artık daha çok kazanmaya ek gelir elde etmeye odaklanmak e, zamanı gibi gözüküyor. 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise Kova burcunda bir yeni ay var. Önemli bir yeni ay çünkü ile kavuşuyor. Ee, çok etkili bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim bu bakımdan. Üçüncü evinizde etkili olacak bir yeni ay aynı zamanda. tabii ki e, bir derecede meydana geldiği için haritanızdan teyit etmeniz de önemli. Yani tam olarak hangi evde olduğuna dair. E, çünkü e, bir burç kayması da söz konusu olabilir. Şimdi ile kavuşumda olan bu yeni ay çok önemli bir haber. Anlaşma, teklif, Karar sürecinde olacağınızı gösterir hatta birçoğunuz belki araçta satın alabilir üçüncü ev bazen araç satın almayı da gösterir veya kardeşleriniz yakın çevrenizle alakalı çok önemli bir gündem hayatınıza e, dahil olabilir burada e, Mars'ın yani 7. evdeki Mars'ın desteği ve aynı zamanda 5. evdeki e, Jüpiter'in e, güzel destekleri olacak yani e, yalnız bir yay burcuysanız e, mevcuttaki ilişkiniz evlilik kararı alabilirsiniz Evlilik teklifinde bulunabilirsiniz veya evlilik teklifi alabilirsiniz. Ee, yine ortaklıklar, yeni projeler, çocuk haberleri, e, bununla beraber sizi çok mutlu edecek, havalara uçuracak e, yakın çevrenizle alakalı pozitif gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsınız ama e, çok sağlam e, haberler veya çok sağlam kararlar almak zorunda olacağınızı görüyorum. Ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs'ün balık burcu geçişi başlıyor. Tabi bu etki daha ziyade Şubat ayında çalışacak. Venüs'ün 4. evinizden geçişiyle beraber aile hayatınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evinizi düzenleyebilirsiniz. evinizde alışveriş yapabilirsiniz. Aile sohbetleri, aile toplantılarını sıklaştırabilirsiniz. Belki birçoğunuz pozitif açılarda ev sahibi olmaya karar verebilir. Ve bununla alakalı pozitif adımlar da atılabilir gibi gözüküyor sevgili yaylar. Evet Ocak ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2022 senesi boyunca özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, çocuklarınız, aşk hayatınızla alakalı konular her zamankinden fazla kafanızı yordu. Yani daha çok mutlu olmak istediniz, daha büyük hedeflere oynamak istediniz. Hak ettiklerinizi almak istediniz, artık belli bir kısır döngünün içerisinden çıkmak istediniz. Ve bununla alakalı zaman zaman da aslında pozitif gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. 2022 senesi nispeten size yaramış olabilir açıkçası. Şimdi ise artık koca bir yılı geride bıraktık ve 2023'ü heyecanla bekliyoruz. 2023 aslında hepimiz için büyük dönüşümlerin yaşandığı bir sene olacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Hem aralık yorumlarına hem de yıllık yorumları oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Burada ise artık Ocak ayını değerlendiriyoruz. Bakalım yılın ilk ayında sizleri neler bekliyor? Öncelikle 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Yengeç Burcu'nda meydana gelecek. E, bu dolunayın tam karşısında ise güneş-merkür kavuşumu var. Şimdi 7. elinizde meydana gelen e, dolunay ve 1. evinizdeki güneş-merkür kavuşumuyla beraber ikili ilişkilere dair önemli bir karar sürecinde olacağınızı görüyoruz. Aynı zamanda bu dolunaya güzel bir üçgen açı var. Boğa Burcu'ndaki Uranüs ve Kuzey düğümü tarafından. E, şimdi... Tabii 5. evden de bu etki özellikle evlilikle alakalı bir problem varsa çocukların desteğiyle aşılabilir, ortaklı bir proje gündemi varsa yeni ve parlak bir fikir gelebilir veya bir çoğunuz evlilik kararı alabilir. İlişkilerini evlilikle taş, taşlandırmak isteyebilir, çocuk haberi alabilir bir çoğunuz. Yani biraz sizi gerçekten mutlu edecek ama bir bakıma da zorlayacak bazı kararlar almak zorunda kalacağınız bir gündem açığa çıkacaktır bu dolunayla beraber. 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars Retrosu bitiyor. Gerçekten hepimiz için oldukça zorlayıcı bir süreçti Mars Retrosu ki biliyorsunuz Mars uzunca bir süredir ikizler burcunda ve sizin altıncı evinizde. Belki birçoğunuz bu süreçte sağlık problemleri yaşadınız. Hayatın koşturmacası ve keşmekeşi içerisinde yoruldunuz, hırpalandınız ee, ve retro sürecinde özellikle ihmal ettiğiniz bir sağlığınız varsa, iş hayatınızla alakalı e, eksiklikler varsa bu gerçeklikler karşınıza çıktı ve sizi hayli zorladı. Şimdi ise artık aksiyon alma zamanı, artık koşturma zamanı, ee, belki birçoğunuz bu süreçte spora başlayabilir, daha çok fiziğine ve sağlığına yatırım yapmaya da karar verebilir. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor aslında e, tabi ben bu videoları erken çekiyorum henüz Merkür Retrosu ile alakalı bir e, malumat yok ama e, Aralık ayı yorumlarını dinleyenler biliyor ki Aralık sonunda e, Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar e, sizin burcunuzda birinci evinizde yani 18 Ocak tarihinde ise bu retro hareket tamamlanıyor ve bitiyor. E, Tabi birinci evde Merkür retroyken e, yanlış anlaşılmalar daha çok artabilir, doğru kararlar alınamayabilir, kafa karışıklığı söz konusu olabilir ama geçmişteki kararlarınızı gözden geçirmek adına, geçmişteki e, söylemlerinizi yeniden açıklayabilmek, izah edebilmek adına da oldukça keyifli bir süreç olacaktır. Evet 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise e, bir yeni ayımız var. Kova Burcu'nda meydana gelecek. Kova Burcu'nun bir derecesinde meydana geliyor ve oldukça önemli bir yeni ay. Çünkü plüto ile kavuşuyor sevgili oğlak burçları artık yavaş yavaş plüto'yu e, burcunuzdan uğurlamaya başladınız zaten. Çok köklü bir dönüşüm sürecinden sonra elbette. E, şimdi ise ikinci elinizde meydana gelen e, bu yeni ay nasıl tesir edecek? Tabii ki bir derecede meydana geldiği için haritanızı teyit edin. E, belki birinci elinizde de meydana geliyor olabilir. E, ben burada genel yorumlar yapıyorum. İkinci elinizde meydana gelen bu yeni ay ile beraber mali konular. var. Veya sahip olduklarınız veya kendi değerlerinizle alakalı yeni bir başlangıç var. Aynı zamanda bu yeni ayın İkizler Burcu'ndaki Mars ve Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le de çok güzel kontakları var. Yani 4. evinizle ve aynı zamanda 6. evinizle. Yani 1. ev, pardon 2. ev, 6. ev ve 5. ev. Hayır yanlış oldu özür diliyorum. 4. ev. 6. ev ve 2. ev arkadaşlar. Ee, bir an kafam karıştı. Özür diliyorum. Demek ki parasal konulara dair bir takım gündemleriniz var. Belki yeni bir işe giriyorsunuz. Daha çok kazanacağınız bir alana geçiyorsunuz. Veya ek bir geliri elde etme imkanı yakalıyorsunuz. Parlak bir fikir aklınıza gelebilir. Yine birçoğunuz için ev almak, yatırım yapmak gibi konular gündeme gelebilir. Ev içerisinden çalışmaya başlayabilirsiniz. Home office çalışmaya başlayabilirsiniz. Bununla alakalı gündemlerde yine bu yeni ayla beraber etkin olabilir gibi gözüküyor ama mali anlamda büyük dönüştürücü adımlar atabileceğiniz bir yeni ay olduğunu da söylemem lazım. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs'ün balık burcu geçişi başlıyor. Bu etki daha ziyade tabii ki Şubat ayında çalışacaktır. Venüs'ün balık burcu geçişiyle beraber çok güzel haberler alacağınızı söyleyebilirim. Kardeşleriniz, yakın çevreniz veya çok güzel teklifler, iş anlaşmaları, güzel eğitimler, hoş vakit geçireceğiniz zamanlarda etkin olacaktır sevgili oğlak burçları Şubat ayı itibariyle. Evet Ocak ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Ocak 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları 2022 senesi sizin için gerçekten büyük bir dönüşüm senesi oldu. Özellikle ay düğümlerinin 4. ve 10. ev hattınızdan geçmesiyle beraber ailevi konular, kariyer, ev hayatınız, aile büyükleriniz, evliliğiniz, mesleğinizle alakalı büyük sorgulamalar yaşatan bir seneyi geride bıraktınız. Tebrik ediyorum sizi. 2023 senesinde çok daha güçleneceğiniz bir döngüyü başlatıyorsunuz. Zaten hem Aralık ayı yorumlarında hem de 2023 yorumlarında bunları aktardım arkadaşlar. Ama şimdi konumuz Ocak 2023. Ocak ayını değerlendiriyoruz. Artık yılı tamamladık ve 2023'ten bahsetmeye başlıyoruz. İnşallah hepimize yeni yıl güzellikler getirsin. Hemen Ocak ayı gündemine geçtiğim zaman 6 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay 16 derece Yengeç Burcu'nda meydana gelecek ve tam karşısında Güneş ve Merkür kavuşumu var Oğlak Burcu'nda. Yani sizin haritanızın 6. evi ve 12. evi hattı hareketli. İş hayatınız, sağlığınız, sizden saklananlar, çalışma arkadaşlarınızla alakalı veya hayatınızda gerçekten önemli bir rutin değişimi, bir akış değişimi yaşayabileceğiniz bir gündem ortaya çıkacaktır. Belki de bu kararı birden alacaksınız ve kimseye duyurmayacaksınız. Belki de geçmişte yaşananlar artık size bu kararı aldıracaktır. Yani canınıza tak diyen konularda artık ben bu hayatı bu şekilde yaşamak istemiyorum ve bunları değiştirmek istiyorum diyeceğiniz gündemler olabilir. Aynı zamanda Uranüs ve Kuzey ay düğümünün de güzel bir desteği var bu dolunaya. Yani dördüncü evinizden de destek olduğunu görüyoruz. Demek ki Aileniz tarafından desteklenebilirsiniz bu konuda. Aynı zamanda geçmiş eğitimleriniz kendinize kattıklarınız donanımlarınız yine bu durumda etkin olabilir belki bir taşınma konusu belki bir yer değişimi konusu belki evden çalışmaya başlamak belki evden spor yapmaya başlamak gibi kararlarda yine bu dolunayla beraber etkin olacaktır 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars retrosu bitiyor müjde <gülüyor> Mars uzun zamandır zaten 5. evinizde ama retro hareketle beraber aşk hayatınız cinsel hayatınız çocuklarınızla alakalı ciddi anlamda sizleri yordun ama şimdi 5. evimizde tekrar aktif yine heyecan ve macera zamanı bakalım. Bu konularla ilgili yani riskli yatırımlar, aşk hayatınız, çocuklarınızla alakalı daha aktif bir sürece gireceksiniz. Ve artık tabii ki bu ikinci tecrübe olduğu için ne yapılması gerektiğini çok daha net bir şekilde kestirebilirsiniz. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor şimdi ben bu videoyu erken çektiğim için tabi Merkür retrosundan haberdar olmayabilirsiniz ne zaman izlediğinizi bilemiyorum ama Aralık ayı yorumlarında bahsetmiştim Aralık sonunda Merkür retrosu başlıyor ve biz yıl sonuna hem Mars hem de Merkür retrosuyla giriyoruz demiştim Oğlak burcunda yani 12 evinizde yaşandı bu Merkür retrosu Bu da özellikle geçmişiniz travmalarınız, Size yapılanlar, arkanızdan konuşulanlar, sizin gizli meseleleriniz varsa, sizin gizli dürtüleriniz varsa bunlarla alakalı konularda artık o kafa karışıklığı, o hesaplaşma sürecinin geride kaldığı ve içsel motivasyonunuzu sağlamak adına artık ben bu durumu aştım, geçmiş travmalarımı temizledim. Geçmişte hesabım kapanmıştır ve artık önüme bakmak için yeni kararlar alıyorum. Ancak bu yeni kararları da hemen herkese duyurmaya niyetli değilim. Önce kendimi şekillendireceğim ve sonra insanlara ilan edeceğim diyebilirsiniz. Çünkü biraz sütten ağzı yanan yoğurdu kaşıkla yiyor. Yani e, projeleriniz, hedefleriniz biraz kendinize saklı kalsın. Ona çolmak sokanlar e, hemen e, daha filizlenmeyen e, projelere e, zarar vermesin. Evet 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise burcunuzda muhteşem bir yeni ay var sevgili kova burçları. özellikle yükselen dereceniz ilk derecelerde ise veya e, özellikle e, 20 Ocak 25 Ocak civarı doğduysanız yani güneşinizde buralardaysa şahane etkiler alacaksınız. E, şimdi e, tabi bu yeni ay bir derecede olduğu için e, haritanızdan teyit edin hangi evde olduğuna dair ona göre bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemek gerekebiliyor e, bazen yorumlarda. Şimdi e, burada e, bu yeni aynadan çok önemli çünkü plüto ile kavuşuyor artık yavaş yavaş plüto burcunuza geçecek biliyorsunuz. Çok daha güçlü olmaya başlayacağınız bir süreç var önünüzde. Ve e, Netsiniz ne istediğinizi biliyorsunuz. Kararlısınız artık bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Ve bu başlangıcı eşlik eden Destekçileriniz var Mars ve Jüpiter. Beşinci evden ve e, Üçüncü evden destekçileriniz var. Yani ee, bu süreçte özellikle yakın çevreniz, etrafınızdaki insanlar sizi destekleyebilir. Varsa çocuklarınız sizi destekleyebilir. Sevgiliniz sizi destekleyebilir. Veya heyecan duyacağınız bir teklif alabilirsiniz sevgili kova burçları. Gerçekten bu tabii ki bir çoğunuz için bir aşk teklifi olabilir ama bir proje teklifi de olabilir ve ben bunu istiyorum yapacağım diyeceksiniz. Artık karşınıza çıkan konu her neyse. Belki bir, ço bir çoğunuz çocuk sahibi olmaya karar verecek. Belki bir çoğunuz yeni bir ilişkiye başlamaya karar verecek. Belki bir çoğunuz çalışmaya, yeni projeler üretmeye, hobileriniz varsa özellikle bu hobileri mesleğe çevirmeye, bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapmaya da karar verebilirsiniz. Bilemiyorum ne şekilde tezahür edecek. Alan çok geniş ama ama yorumlarda paylaşırsınız. Ee, bakalım neden olacaktır. Olacak. Ayın sonuna geldiğimizde ise 26 Ocak tarihinde Venüs'ün Balık burcu geçişi başlıyor ama bu etki daha çok Şubat ayında çalışacak. Yani Venüs ikinci evinizde parasal anlamda Güzel ve keyifli bir zamanı etkin hale getiriyor. Tabi harcamalar da artabilir. 14 Şubat sevgililer günü falan derken. Şubat ayında çok kazanıp çok harcayabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha değerli hissedebilirsiniz. Her şeyden önce Şubat ayında. Çok iyi olacaktır sizin için. Zaten doğum gününüz yuvarında. Bu etkiyi hissetmek çok daha özel bir süreci başlatacaktır. Sevgili kova burçları. Evet Ocak ayı yorumları bu şekilde. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız. Çok mutlu olurum sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları ocak ayı yorumlarına hoşgeldiniz evet koca bir yılı geride bıraktık 2022 senesi arkamızda kaldı ve 2023'e gözlerimizi diktik ee, özellikle tabi 2022'nin büyük bir kısmında aslında şanslı olduğunuz alanlar vardı hem ay düğümleri tarafından hem de jüpiter tarafından desteklendiğiniz bir dönemde tabi zaman zaman e, marsla alakalı sınavlar verdiniz çünkü her ne kadar şanslı olsanız da mars ne zamanki ikizler burcuna geçti sürekli o alandan sizi zorlamaya başladı yani yılın ikinci yarısı çok daha zor geçti sizin için ama artık yavaş yavaş bu etkileri de üzerimizden atmaya başlayacağımız bir yıl bizi bekliyor zaten 2023 yorumlarında bahsettim Heyecan verici bir yıl. Bekleyip göreceğiz yaşayacaklarımızı. Ama konumuz Ocak ayı. Hemen Ocak ayı gündemine geçelim istiyorum. 6 Ocak tarihinde yengeç burcunda bir dolunayımız var. 16 derece yengeç burcunda meydana geliyor. Tam karşıda Merkür Güneş kavuşumu var. Burada tabii bu etkiye baktığımız zaman 5. evinizde meydana geldiğini görüyoruz bu donlayım ve 11. evden de bir takım gelişmeler var. Burada özellikle tabii ki bir projenin sonuna gelebilirsiniz. Artık daha büyük hedefleriniz, daha büyük hayallerinizden vazgeçip biraz daha kendi kabuğunuza çekilip bazı kararlar alabilirsiniz. Veya uzun zamandır çok saldıysanız kendinize daha büyük hedefler için mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı bir konu vardır belki. Bunu çözüme kavuşturabilirsiniz. Yine belki çok iyi gitmeyen bir ilişkiniz vardır. Geleceğini göremiyorsunuzdur. Bu ilişkiyi bitirmeye karar verebilirsiniz. E, sizi mutlu edecek şeylerin peşinden koşacaksınız ama Kısa süreli hazlarda artık size keyif vermeyecek ve bununla alakalı artık netliğe kavuşacak e, Eğer sağlam bir durum yoksa onu terk etmeye Karar vereceğinizde söyleyebilirim Bu dolunayda Uranüs ve Kuzey ay düğümünde çok güzel destekler olacak e, Boğa burcundan şimdi e, Bu etkiye baktığımız zamansa Özellikle 3. evinizden gelen bu destek yani e, çok güzel bir haber alabilirsiniz. Çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Ee, önemli bir karar alabilirsiniz. Yani yakın çevreniz belki bu süreçte size destek olabilir. Veya hayatınız öyle birisi girebilir ki birden hayatınızdaki düzenekler değişebilir. Dengeler değişebilir gibi de gözüküyor açıkçası. Evet 12 Ocak tarihine geldiğimizde ise Mars Retrosu bitiyor. Size de müjde sevgili balık burçları. Çünkü dediğim gibi aslında 2022 senesinde şanslı olmanıza rağmen... Mars etkisinden dolayı bunu hissedemediniz. Sürekli bir gerilim, sürekli bir yüksek gerilim noktasında çalıştınız ki Mars dördüncü evinizdeydi. Yani dördüncü ev bizim içsel huzurumuz, konforumuz, ailemizdir, yuvamızdır. Burada bir huzursuzluk varken diğer alanlardaki mutluluğun çok da bize bir faydası olmuyor açıkçası. Ama artık bu ailevi meseleler, işte evle alakalı sorunlar, efendim... Belki ev sahibinizle sorun yaşadınız, belki kiracınızla sorun yaşadınız, belki aile büyükleriniz, belki de eşinizle alakalı. Artık bu konularda nasıl hareket edilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Daha çok kontrol edebileceğiniz bir süreç yaşayacaksınız Mart ayına kadar ve sonrasında zaten bu alan tamamen rahatlayacak. 18 Ocak tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu da bitiyor. E, Merkür Retrosu bitiyor ancak tabii ki ben bu videoyu erken çektiğim için Merkür Retrosu'ndan haberdar olmayabilirsiniz. Ama Aralık ayı yorumlarında bahsetmiştim. O, Oğlak Burcu'nda Aralık ayının sonunda Merkür Retrosu başlıyor. E, tabii bu etki 11. evinizde özellikle Kariyer hedefleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı geçmiş konular sıklıkla gündeme gelmiş olabilir. Şimdi ise artık e, tam gaz tam gaz hayallerinizin peşinden koşacaksınız ve e, hani işinize yaramayan dostluklar veya arkanızdan dönen dolaplar varsa artık o insanları da elemiş olmalısınız veya elemeye başlamalısınız bu süreçte beraber e, kariyerinizde yükselmeye hayallerinizin peşinden koşmaya e, yönelik daha e, pozitif koşullar sağlanacaktır gökyüzü tarafından Evet 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise çok güzel bir yeni ayımız var Kova burcunda meydana gelecek bir derece Kova burcunda bir yeni yeni ayımız var ve sizin 12. evinizde etkin. Tabii bir derecede olduğu için teyit edin lütfen haritanızda. Burada Plüto ile kavuşumda olduğunu görüyoruz bu yeni ayın ve Mars ve Jüpiter'den de çok güzel destekler alıyor yani 4. evinizden ve 2. evinizden. Burada Özellikle tabi ki uzun zamandır e, kafanızı meşgul eden sizi huzursuz eden bir konu varsa e, bu konu netliğe kavuşabilir. Gizli saklı bir mesele varsa bu konu artık açıklığa kavuşabilir gibi gözüküyor. Parasal krizler yaşıyorsanız yani mali krizler yaşıyorsanız evinizle alakalı sorunlar varsa çözülemeyen bir ev arsa meseleniz varsa aileden beklediğiniz bir destek varsa veya işte ben gerçekten çok emek verdim çok şey kaybettim artık bunların telafisi olsun istiyorum diyorsanız işte <gülüyor> overlock makinesi ayağınıza geldim ya, gerçekten korkunç bir eskiydi ama artık kayıplarınızı telafi etmeye başlayacaksınız ve bu kayıplarınızı telafi ederken kendinizden eminsiniz. Bugüne kadar yaşadıklarım, bundan sonra yaşayacaklarımın teminatıdır diyorsunuz. Yani ben nelerle baş ettim, bununla da baş ederim. Baş ederim ve artık gerçekten hak ettiğimi almak istiyorum diyorsunuz. Büyük bir parasal imkan elinize geçebilir. Aynı zamanda bir taşınma gündemi ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda özellikle almış olduğunuz bu net karar sonrasında hayatınızda yaşanan büyük değişimleri görünce, Hayretler içerisinde kalacaksınız. Gerçekten artık kendinize değer vermeyi, e, konfor alanınızda huzurlu hissetmeyi, başaracağınız bir yeni ay enerjisi sizinle beraber olacaktır. Sevgili balık burçları. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise Venüs burcunuza geçiyor ama bu etki daha ziyade Şubat ayında çalışacaktır. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber Şubat ayında sizin zamanınız başlıyor. Daha çok parlayacaksınız, göz önünde olacaksınız. Artık kendinize bakmaya başlıyorsunuz sevgili balıklar. E, girdiğiniz ortamlarda da daha etkinsiniz. avranız güçlenmeye başlıyor. Bakalım ne gibi güzellikler olacak. Ocak ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bu ay farklı bir usulle bütün burçları bir videoda topladım. Bakalım bundan sonraki sistemi almış olduğum reaksiyonlara göre düzenleyeceğim ve dizayn edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir çekiliş plan ve programım da var. Bununla alakalı fikirlerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve 2023 temennilerinizi, güzel ve olumlu cümlelerinizi lütfen yorumlarda kodlayın arkadaşlar. Ki 2023 bittiğinde inşallah tekrar dönüp baktığınızda bakalım onları gerçekleştirebilmiş misiniz? Tabii ki hepimiz için, bütün insanlık için güzellikler diliyorum. 2022 senesi evet çok büyük dönüşümler yaşattı ama e, aynı zamanda bir toparlayış dönemiydi. 2023'te ise dengeler tamamen değişiyor. Yıllık yorumları mutlaka dinleyin arkadaşlar. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak e, oldukça ilginç bir sene olacak 2023 senesi ve Ocak ayıyla da. Bu senenin startını veriyoruz inşallah. Hepinize şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opykus adresinden veya opykusasöyleci@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler. Hoşçakalın.